Yaaşırım ben kendimi bildiğim günden biri yok ki kuralların yok ki hiçbir takıntım. Ta görene kadar Gözlerim sonuna kadar Kör olsa bile unutmam Unutmam asla Yağmurlar üstüme düşsün Her kar tanesi üşüsün Ağlarında koşmam Yürümem de asla Tutunutursun dediler bana Ama benim niyetim yok ki Seni unutmaya Her gözümü kapattığında Geliyorsun aklıma Ama girdiğin gibi Çıkmıyorsun asla Kalıyorsun benimle Belki ilerde Kendine göre birini bulursun Onunla evlenip mutlu olursun Sen ona gülsen sorun etmem Bana gelirse hiç sorma zaten aşkını Karşına yetinip seni üzerine kadar Umutsuz olmadı Bilirsin yaşlarım akar yerlere Ama asla üzülme Kaybolurum senin üstünde.